35'ten 8 çıkaracağız. Bakalım. 35'in 3'ü onlar basamağında. Yani 3 onluk var. İşte burada 3 onluk. Burada da birler basamağında 5 var. Yani 5 birlik var. Yani 35, 3 onluk ve 5 birlik demek. Bu videoda 35'ten 8 çıkaracağız. Videoyu şimdi durdurup cevabı kendiniz bulmayı deneyin. Evet, tamam. Hadi şimdi beraber bakalım. Elimizdeki 5 birlikten 8 tane birlik çıkarmak istiyoruz. Peki, ama bu nasıl olacak? Elimizde sadece 5 adet birlik varsa, nasıl 8 tane çıkaracağız? 5 tane çıkarabiliriz ama elimizde birlik kalmaz. Peki, bunu nasıl yapacağız? İşte, burada yardımımıza basamak değerleri ve yeniden gruplandırma koşuyor. Çünkü elimizde sadece 5 kutucuk yok, elimizde 35 kutucuk var. 3 tane onarlı grup var ve ayrıca 5 tane de kutucuk var. Peki ya buradaki 3 onluktan birini alsak ve birler basamağı kısmına koysak? Yani buradaki onluk gruptaki kutucuğu birler basamağına dağıtsak diyelim bu grubu aldık ve onlar basamağından alıp birler basamağına koyuyoruz. E ne oluyor? 1 onluk demek 10 on tane birlik demek. Yani 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane daha kutucuk oluyor. Peki şimdi ne oldu? Şimdi sadece 2 tane onluğum kaldı. Deminki 5 tane birliğimin üzerine 10 tane daha birlik geldi. Yani 10 artı 5'ten 15 birliğimiz oldu. E artık bundan 8 çıkarabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane birlik çıkardık. Ne kaldı? İki onluk ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi birlik. Peki bu işlemi bütün bunları çizmeden nasıl yapardık? Şimdi en başa dönelim. Üç onluğumuz ve beş birliğimiz var. Bu onluklardan birini aldım ve birler basamağına koydum. Burada iki onluk kaldı. Birler basamağındaysa on beş birlik oldu. On artı beş birlik, on beş birlik yaptı. E artık çıkarma işlemini yapabiliriz. 15 eksi 8 eşittir 7, yani 7 birliğimiz oldu. Burada da görebilirsiniz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çıkardıktan sonra elimizde 7 birlik ve 2 onluk kaldı, 27, 2 onluk ve 7 birlik.